Rüyada beyaz cami görmek güzel ve iyidir. Rüyasında cami gören kişinin ekbeğine haram karışmaz. Bu kişiyi dinine düşkün, bağımlı kimsedir. Dini görevlerini her zaman yerine getirir. Cami aynı zamanda para kazanmak için bir işle meşgul olmak anlamına gelir. Şehirde görülen cami saygı duyulup kürmet edilmesi gereken aile büyüklerine işaret eder. Günahsız birinin camiye girmesi çok güzel şeylere işaret eder. Ruhun ve bedenin temizliğine, adil olmaya, eline, diline, beline hakim olmaya, ayrıca dine duyulan sevgi ve saygıya işaret eder. Caminin tavanı ülke yöneticiliğinde en üst mevkide olan kişiyle olan samimiyete işaret eder. Rüyada beyaz çamaşır asmak, rüya sahibinin hayatında köklü değişiklikler ve yenilikler meydana geleceğine işaret eder. Hane içinde tabiri yerinde ise ayda olmasına, huzurun gelmesine, bolluk, bereket, verim ve kazancın artmasına işaret eder aile bireylerinin birbirlerine sıkıca sarılacağına, uyum ve dayanışma içinde olunacağına, böylece eve giren gelirin mutluluğunda da artacağı anlamına gelir. Rüyada beyaz duvar görmek kişinin yoğun geçen iş yaşamıyla özel hayatı arasında çelişki yaşadığını ve bu ikilem nedeniyle bir seçim yapmak zorunda kalacağına işaret eder. Dengeli bir yaşam tutturamayan kişinin bu seçimle beraber mutsuzluk yaşayacağını bildiren buraya akıl yoluyla bilgeliği ulaşmanın ve kişinin zaman zaman önsezilerini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğine işaret eder. Bir müddet boyunca devam edecek olan bazı engellemelerle karşılaşacağına, özellikle kişinin kariyer hayatında yaşayacağı sıkıntıları işaret eden rüya, beklemek gerektiğini ve içinde bulunan zamanın hamle yapmak için yeterli koşullara sahip olmadığını işaretidir. Beyaz duvar zamanla aşılabilecek bazı engelleri işaret ettiği gibi duygusal aşıdan geçirecek bir sarsıntıya işaret eder. Rüyada beyaz evi görmek oldukça büyük başarılara yaşanan güzel günlerin istenmeyen olayların yaşanması ile birlikte sona ereceğine, bunun ticarette yaşanacak başarıya yansıyacağına, bazı zor durumlarıyla görünen bir ilişkinin kaldığı yerden devam edeceğine, kötülüğe uğramadan yaşanacağına, işlerin çok iyi bir hale geleceğine işaret eder. Rüyada beyaz eşya görmek, kişinin içinde bulunduğu kötü durumdan yine kendi isteği ve çabasıyla kurtulmasına, kalp temizliğine, gerçek hayatta günahlardan tövbe edip, hayat hatalardan dönmeye, sıkıntından sonra feraha ermeye, iş yaşamında alacağınız bazı başarılara, mal ve para kazanmaya, toplum içinde yükselmeye, makam sahibi olmaya işaret eder. Rüyada beyaz fare görmek, hayır olarak kabul edilmez. İyi olan şeylerden haber vermez, sıkıntılı bir hayat sürmeye, rahat ve gün yüzü görmemeye, Hastalanmaya, üzülmeye ve çile çekmeye işaret eder. Rüyada beyaz fare görmek uğursuzluk olarak kabul edilir. Rüya sahibinin korku dolu, kötü günler yaşayacağı ve hayatından hiçbir şey anlamayacağı anlamına gelir. Rüyada beyaz fasulye görmek barışmaya, bolluğa, berekete yorumlanır. Bir süredir haber alınamayan ve kişinin endişe ettiği, meraklandığı birinden gelecek ani ve olumlu haberlere yorumlanır. Neyahut alınan bu haberle sevinen rüya sahibinin yeniden iletişim kurarak bu kimseyle daha sık görüşeceğine işaret eder. Haber beklenen herhangi biri yok ise özellikle iş konularında alınacak teklif veya işaretlere veya tariflere işaret eder. Kısmeti açılan kişinin artık gözünün güleceğine, daha iyi koşulları olan refah duruma kavuşacağına müjdeli günlerin başladığına işaret eder. Beyaz fasulye hasadın bolluğunu, kişinin yaptığı işlerden verim alacağına ve maddi kazancı yükseleceğini bildirir. Zenginliğe, dünyabeyi konularda her türlü isteğe kavuşmanın ve hayal edilenden daha iyi koşullara sahip olmaya işaret eder. Rüyada beyaz fayans görmek, hayatında var olan sıkıntı ve zorluklardan kurtulmaya, kişinin yaşayacağı bir sıkıntıda temkinli hareket etme sonucunda zarar görmeden kurtulacağına, rahat bir nefes almaya, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamaya, mutlu olmaya, Allah katında güzel olan temel işlere koşmaya, ailede karşılıklı sevgi ve saygıya tabir olunur. Yapılan çalışmaların sonuç vermesine, karşılıksızsa bile çok kısa bir sürede listesinden gelineceğine, kişinin yükünün, hafiflemesine, bir iş için destek istenen kişiden olumlu bir haberin olacağına ve geleceğine haber eder. Aşkı da karşılık verecek bir insanla evlenmesinin kendisi için daha iyi olacağını, güzel ve iyi işlere uğraştığına, hesapta olmayan olay yaşamaya, duyduğu endişelerin gereksiz olduğuna, vicdanlı olmaya, hidayete ermeye, hayırlı ve güzel bir hayata şükretmeye işaret eder. Rüyada beyaz fincan görmek yakın zaman içinde verilecek bir karar doğrultusunda yeri bir şehre taşınılacağına, iş hayatında çok kazanç elde edileceğine, hayırlı bir yol kurulacağına, mutlu ve huzurlu bir kişi olunacağına, bazen fakirlik görüleceğine, hayatın keyifli bir hale geleceğine, hazırdan yemek zorunda kalınacağına, bolluk bereket içinde geçeceğine hayatın ve hiçbir isteğin havada kalmayacağına, sonunda büyük bir servete sahip olunacağına, İşaret eder. Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işaret eder. Rüyada beyaz ceket görmek kişi için çetin geçecek iş yaşamına işaret eder. Beyaz ceket sabırla hareket edildiğinde ve olaylara mantıklı yaklaşıldığında kişinin geleceğinin çok başarılı açık olacağını işaret ettiği gibi bu süreç içinde ayağını kaydırmak isteyen kimseler tarafından bazı zorluklarla boğuşmak zorunda kalacağı anlamına gelir. Bir başka yörüme göre beyaz ceket gören kişi yeni bir sorumluluk alır. Bu bazen bir evlet sahibi olmak, bazen kardeşin veya anne babanın sorumluluğunu almak olacağı gibi bir işlerinin ya da topluluğun sorumluluğunu alacak yöneticilik gibi bir mesleğe atılacağının habercisidir. Beyaz ceket giyen yani kimse erkek ve bekar ise ailesiyle beraber sevdiği bir bayanı istemeye gider. Beyaz ceket evlilik yolunda atılacak adımlara işaret olduğu gibi evli kimseler için erkek evlet sahibi olmayacağına işaret eder. Beyaz ceket giydiğini gören kişi mevcut iş yerinde alacağı terfi ile beraber müdürlük veya liderlik konumuna yükselir. Herkesin kıskanç bakışlarını üzerine çeker. Nazar anlamına gelen rüya bir süre hastalık yaşanacağına ve sonrasında eski sağlığına kavuşup daha diş da bir şekilde işlerin ele alınacağına işaret eder. Rüyada evde beyaz cimcim görmek hayatta her istediğini er ya da geç kavuşacağına... İş yaşamında olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Çevresinde duyacağı kötü bir hadisenin tesirinden uzun müddet kurtulamayacağına işaret eder. Rüyada beyaz altın görmek, sahip olduğu bolluğun ve zenginliğin azalacağına, birçok konuda tecrübe sahibi bir kişiyle yapılacak bir işte çok iyi bir karar verileceğine, işinin ehli durumuna geleceğine, kendisine fayda getirecek işlere imza atılacağına, saydığı ve tanıdığı biri olacağına, inancı ve kendine olan güveni sayesinde niyetlendiği her işte muvaffak olmayı bileceğine işaret eder. Rüyada beyaz balık görmek çok hayırlı bir kişi için pek çok gelişmenin haberini veren bir rüyadır. Hayırlı kısmetlerin kapıda olduğuna, özellikle bekar kimselerin kalplerindeki gibi bir kimseyle birlikte yuva kuracaklarının haberini verir. İyi ve dürüst kişilerle arkadaşlık edildiğine, kişinin yanındaki kimselerin her zaman ona destek verdiğine yorumlanır. İş açısından sorun yaşamakta olanlar için yakın zamanda bu problemlerin nihayete ereceğine ve rahat nefes alarak yollara kendilerinden emin bir şekilde devam edeceklerine, sorunsuz geçecek güzel bir döneme işaret eder. Temiz ve bereketiyle gelen kısmetlerin, helal yoldan kazanılan rızkın, her zaman var olacak huzurlu simgisi olan bu balık, beyaz balık, rüyayı gören kimsenin hayat boyu mutlu beraberlikler yaşayacağını, özellikle ailesiyle beraber çok güzel bir geleceğe sahip olacağına işaret eder. Rüyada beyaz başörtüsü görmek, hayırlı bir haber alarak aile içinde şenlikli bir ortam yaşanacağını, haneye gelen bu güzel haberin herkesin hayatında farklı şekillerde fırsatta neden olacağını işaret eder. Beyaz başörtü gören kişi, yaşadığı bir hassızlıktan kurtulmak, rüştünü ispat etmek, hayırlı işare yapmak ve işlemek manasına gelir. Rüya sahibinin kaderine karşı gelemeyeceğini, başına gelen her türlü iyi ve kötü olayın Allah'ın bir takdiri olarak yorumlayacağını, asla isyan etmeyeceğini ve tama içinde bir ömür geçireceğini işaret eder. Mutlu, huzurlu bir rüya kurmak için gerekli şartlarını yerine geleceğini müjdeleyen rüya, bekar kimseler için çevrelerindeki herkesin onayını alan güzel bir kısmetle karşılaşıp, Kısa zamanda nişan söz yapılacağına işaret eder. Beyaz başı takmak dini konulara merak salacak olan bayanların eşleri ve aileleriyle bu konuda konuşacaklarını, bir süredir gönülden istedikleri gibi kapanacaklarını bildirir. Yepyeni bir hayata başlamak demek olduğu gibi dileklerin kabulü anlamına da gelir. Kişinin bembeyedir sayfa açacağını, günahları için ettiği tövbelerin kabul olacağını ve bundan sonraki yaşamının daha sakin ve mutlu günlerden oluşacağını, günahtan uzak biri olarak hayatına devam edeceğini işaret eder. Rüyada beyaz baykuş görmek acımasız, nursuz, bencil, kendi kezisini doldurma peşinde olan bir siyasetçi, müdür ya da işveren olarak tabir edilir. Baykuş aynı zamanda kendini acındırmak suretiyle dilenerek para kazanmaya çalışan kimseye de işaret eder. Rüyada baykuş görmek art niyetli ve kötü karakterli bir kadın şeklinde yorumlanır. Bir yandan da yüzsüz, yalancı, eli uzun bir adamla tabir edilir. Rüyasında baykuş gören kişinin etrafından onun ayağını kaydırmayı isteyen kişiler olduğu anlamına da gelir. Rüyada sessiz bir baykuş ya da ölü bir baykuş görmek kişinin çevresindeki kişilerin kendisine hiçbir şartta ve koşulda zarar veremeyeceğine, iş hayatındaki rakiplerinin de arkada kalacağını işaret eder. Rüyada beyaz duvar görmek kişinin yoğun geçen iş yaşamı ile özel hayatı arasında çelişki yaşadığını ve bu ikilem nedeniyle bir seçim yapmak zorunda kalacağını anlatır. Dengeli bir yaşam ile tutturamayan kişinin bu seçimle beraber mutsuzluk yaşayacağını bildiren rüya, akıl yolu ile bilgiye ulaşmanı ve kişinin zaman zaman ön sözlerini kullanarak yoluna devam etmesi gerektiğini işaret eder. Bir müddet boyunca devam edecek olan bazı engellemelerle karşılaşacağına, özellikle kişinin kariyer hayatında yaşayacağı sıkıntılara işaret eden rüya, beklemek gerektiğini ve içinde bulunan zamanın hamle yapmak için yeterli koşullara sahip olmadığını tabirdir. Beyaz duvar zamanla aşırabilecek bazı engelleri işaret ettiği gibi, Duygusal açıdan geçirilecek bir sarsıntıya alamettir. Rüyada beyaz mutluluk görmek, sevinçten ve güzel haberler nedeniyle ağlamak anlamlarına gelir. Beyaz mutluluk gören kimsenin evinde neşe bol olur ve aile üyeleri birbirlerine her zaman destek verir. İş ile ilgili de kişinin ideallerine ulaşabileceği önemli bir fırsatı kapıda olduğuna, önemli saygın ve itibari çok yüksek nüfuslu kimselerle tanışılıp ahbaplık edileceğine işaret eder. Öte yandan beyazut kişinin kıskanılan bir hayata sahip olacağına, mevki konusunda hayatını kaydırmak isteyen iş arkadaşları olduğuna iştirak ederek kişiyi dikkatli olması konusunda uyarır. Bekar kimseler için herkesin dilinde dolaşan, gösterişli bir düğünle dünya evine girmek anlamına geldiği gibi evlenen evlenme hamile kalınacağına işaret eder. Evli kimseler için planlanmayan sürpriz bir bebek müjdesidir. Bereketi bol ve imrenilecek bir yaşama sahip olmak, yüce gönüllü kimselerle arkadaşlık etmek ve tüm dileklerine kavuşmak anlamlarına gelir. Saatli bir kişi olunacağına, sağlıklı olunacağına ve uzun bir ömür sahibi olacağını anlatır. Rüyada beyaz diş görmek, kidayete ermeye, hikmete kavuşmaya, okuyarak alim kişi mertebesine ermeye hayırlara işaret eder ve rüya sahibinin attığı her adımı bilerek hesaplayarak atması sayesinde hayatının zaferlerle dolacağına işaret eder. Tuttuğunu koparan akıllı mantıklı ne istediğini bilen kendinden emin bir kişinin varlığına yorulur. Ve bu kişinin makul oluşu sayesinde hayatı boyunca deyim yerinde ise yaş tahtaya basmayacağını işaret eder. Rüyada beyaz deve görmek kısmetin büyüklüğü, şansın çokluğu ile tabir edilir. Ve rüyayı gören kişinin hayatının önemli dönem olduğunu, şansın her konuda yüzüne güleceğini, canını sıkan ne varsa geçeceğini bildirir. Çok güzel bir ve hayırlara vesile olan rüya adaklarının yerine geleceğini haberdar eder. Dilekler oranları muratların ereceklerini, sınavlardan alınacak notlarla geleceği en doğru şekilde inşa edecek olan rüya sahibinin kariyerinde başarılı bir olacağını işaret eder. Beyaz aynı zamanda kişinin karşısına çıkacak çok zengin birine. Evlilik yapıldığında dünyevi isteklerin hepsine kavuşmaya yorumlanır. Saadet ve aşk dolu bir ilişkiye, sağlıklı uzun bir hayata, ev almaya, iş yeri açmaya, yardımcılar, hizmetçilerle geçecek, konforlu çok lüks bir hayata tabir edilir. Kötü şansın bittiği talih kuşunun kişinin başında konduğu bu dönemin her arzuya ulaşmakta kolaylıklar sağlayacağına işaret eder. Rüyada beyaz hukuk toplamak rüya sahibinin sağlıklı, uzun, mutlu ve huzurlu bir yaşama olacağına işaret eder. Kişi sağlığa el verdikçe hep çalışacak, çalışmasının meyvelerinin doyasıyla eğlenerek ve harcayarak toplayacağına işaret eder. Rüyada diş dökülmesi rüya gören kişinin diş hayatında ve gelecek planlamasına karşısına çıkan ya çıkacak sorunlarda doğru karar verme ya da ortaya çıkabilecek problemleri çözme konusunda kendisini bilgisinin yeteneğini yetersiz gördüğüne işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin çok sağlıklı ve dinç olduğu işi uzun süre yaşayacağına işaret eder. Rüyada asansör görmek ne anlama gelir? Rüyada asansöre bindiğinizi gördüyseniz işinizle uzmanlaşacağınız gerekli okulu okuyup gelir elde edeceğinize işaret eder. Rüyada asansörlü üst katlara çıktıysanız hedefe Kararlı adımlarla ilerlemeye, tecrübelerinizi kullanarak istediğiniz başarayı elde edeceğinize iyi bir kariyere işaret eder. Rüyada bozuk asansöre bindiyseniz hızlı hareket etmenin size fayda sağlamayacağına, yeni tanıdığınız insanlarla yapmak istediğiniz ortaklıkların zarar nedeni olacağına, herhangi bir iş kurmak için koşulların uygun olmadığına, ani kararlardan uzak durmanız gerektiğine işaret eder. Rüyada büyük bir asansöre bindiyseniz aile hayatınızla ilgili haberler alacağınıza, Para kazanmanızın daha kolay hale geleceğine, sıkıntıların sona ereceğine, daha ve küçük bir asansöre bindiyseniz sizi kıracak, sıkacak bir haber alacağınıza, sonra ferahlık yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada hastanede asansöre bindiyseniz, sağlık sorunlarına, zorlu bir hayata ve kendinizi kötü hissedeceğinize, moralinizin bozulmasına, sıkıntıların bir süre sonra devam etmesine ve daha sonra bitmesine ancak üzülmenize işaret eder. Rüyada bir otelde asansöre bindiyseniz bazı konularda hızlı hareket etmeniz gerektiğine, işlerin yoluna gireceğine mutlu olacağınıza işaret eder. Rüyada arkadaşlarınızla asansöre bindiyseniz elinize güzel paralar geçeceğine, geleceğinize yatırım yapacağınıza, sevdiklerinizle ortak bir işler yapacağınıza, başarılarınızın katlanacağına, yüzünüzü güldürecek gelişmeler olacağına yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada asansörde kaldıysanız dost zannettiğiniz kişilerin size ihanet edeceğine, Duruma çok üzüleceğinize, duygusal olarak yıpranacağınıza, kim dost, kim düşman daha iyi anlayacağınıza işaret eder. Rüyada asansöre binip aşağı indiyseniz kazancınızın azalacağına, sizden kaynaklanmayan bazı durumların maddi olarak etkileneceğine, ülkenin ekonomik koşullarından dolayı önlemler almanız gerektiğine, yeni inşaat işlerine geleceğinize, rakipleriniz olacağına işaret eder. Rüyada asansöre binerek korktuysanız, hızlı gelişmeler olacağına, gereksiz evhamlara kapılacağınıza, Ani evlilik kararlarına cesaretli olursanız hayallerinizin de gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada asansöre başka birisiyle bindiyseniz bugüne kadar evlenmeyi düşünmediğiniz karşınıza çıkacak kısmetin sizi etkileyeceğine. Bu evlilikte madde açıdan refah içinde olacağınıza, mutlu olacağınıza işaret eder. Rüyada yanlış asansöre bindiyseniz bazı koşulların sizi zorlayacağına, yeni güçlüklerle dolu geçen günler olacağına, sağlık açısından da bazı sorunlar yaşayacağınıza, hayat tarzınıza değişiklikler yapacağınıza işaret eder.